Efendim merhabalar, bu hafta Bernard Levis'in Hata Neredeydi kitabıyla devam edeceğiz. Verdiğiniz bütün kitap isimlerini tek tek sıraya koyuyoruz. Sizler o yorumlarda yazdığınız kitapları görmeye başlayacaksınız. Her hafta bir kitap olunca yavaş yavaş ama lütfen hem yorumlarınıza hem de kitaplarınıza, tavsiyenizi eklerseniz biz de onları incelemeye devam ederiz. Neden bu kitabı ele aldık? Şunun için... Geçtiğimiz hafta yaptığımız olan Şimel'in devamında o biraz eski tarihliydi çünkü. Şimdi daha yeni tarihli bir oryantalistin elinden alarak konuyu irdelemeye çalışacağız. Princeton Üniversitesi'nde uzun yıllar boyunca öğretmenlik yapmış, ee, dersler vermiş olan Bernard Lewis, 1998 yılında Atatürk Barış ödülünü almıştı. Orta Çağ İslam Dünyası, Günümüz Ortadoğusu ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili kitaplar yazmış olan Bernard Lewis bu kitabında oturuyor. Diyor ki ben batıya nazaran, batı hızla büyürken doğunun neden geri kaldığını özellikle Osmanlı coğrafyası için söylüyor tabi. Bunun neden geri kaldığını sizlere diyor. Tek, tek izah edeceğim. Biz de büyük bir merakla açıyoruz sayfaların arasında başlıyoruz gezinmeye efendim. İstanbul'daki İmparatorluk elçisi Basbek Avrupa'yı her an gerçekleştirebilecek bir Türk fethinden kurtaran tek şeyin İran tehlikesi olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiştir diyen Bernard Lewis aslında bize Osmanlı tarihinde de öğretilen şeylerin yine onların elinden hazırlanmış bir düzenek olarak karşımıza geldiğini söylüyor. Yani tarihleri biz geçen hafta 1920'li tarihlerde yazılmış bir Oriandelisten elinden çıkan bir kitabı ele almıştık. Aradan bu kitap 99 yıllarında çıktı, hadi 2000 yerimiz oraya 2000'li yıllarda çıkmış bir kitaptan bahsediyoruz. Bir 80 sene atladık 80 senede değişen hala bir proje yok. Türkiye ile İran'ı hem mezhepsel anlamda hem dini anlamda karşı karşıya getiren bu anlayış, İran'la Türkiye arasındaki ilişki için şunu söylüyor. Türkler İran'la uzlaştığında doğunun bütün gücüyle boğazımıza yapışacaktır. Ne kadar hazırlıksız olduğumuzu söylemeye dilim varmıyor diyorlar. Bu bir başka tarihçinin sözü ama özellikle seçilmiş ki ne halden ne hale ulaşabileceğimizi ümmetin birlik olması halinde bunun altın çizmek adına önemli. Bu konudaki Şia ile Sünni arasındaki ayrım meselesine girmeden temel prensipten bahsediyoruz ama. Bunu sakın unutmayın. Sonra birileri de bunu dinleyince siz de Şia gibi mi düşünüyorsunuz demesinler sakın. Şah İsmail, İmparator V. Çağ Avrupa devletlerinin Osmanlı'na karşı güçlerini birleştirmek yerine birbirleriyle kavga etmelerinden duyduğu şaşkınlığı ifade eden bir mektup göndermiştir. Bu çağrıyı Savur Sultan bile duydu ancak İmparator 1529'a dek Şah İsmail'e bir cevap yollamadı der. Bu tarihin aksinde olan cümleleri Bernard Levis, kendi kitabında beyan ediyor olması Türkiye'nin yeni açılım formunda Ümmet-i Muhammed'in birlik hususundaki önemli bir engelin kalması için gerekli olan koşulları yeniden gizliden gizliye satır aralarında verir. Çok önemli sonuçlar beklediğiniz kitap ne yazık ki bugüne yaşadığımız Türkiye'sinde bundan 20 sene kadar önce hangi projeksiyonların çizildiğini ve neye göre çizildiğini okuluyor, anlatıyor bizlere. Yani Bernard Lewis'in satır aralarında gezerken 2000'li yıllarda Türkiye ve bölge coğrafyasında yaşanan, özellikle İslam dünyasındaki dini algı üzerindeki geri kalmışlığa nazaran ileriye atılım yapabilmek için gerekli koşulları sanki birisi bu kitaptan almış diye veriyorsunuz. Sanki tarihi anlatıyor bize ama tarihi tekrardan ibaret beyanatının altını kalın kalın çizerek söylüyor. Karlovça'da imzalanan Barış Osmanlı ülkesine iki ders verdi diyor Bernhard. İlki askeriydi, daha üstün bir güç tarafından mağlup olunmuştu. İkinci ders daha karmaşık olmak üzere diplomatikti ve görüşmeler sırasında öğrenilmişti diyor. Yani Türklerin diplomasiyi Karlovça'ya kadar bilmediklerini, diplomasiye bu saatten sonra anlaştıklarını söylüyorlar. Zannedersem özellikle Osmanlı'nın Orta Doğu ve Uzak Asya ile olan diplomatik ilişkilerini hiç bilmiyor olamaz. Bernard Lewis bu ve buna benzer göreceğiniz cümlelerde aslında bizim gencimize diplomasiyi siz batıdan öğrendiniz, uzlaşmacılığı, bir masada oturmayı, karşılıklı müzakere kültürünü bizden öğrendiniz demeyi getiriyor. Ve hatta satır aralarında devam ettiğimizde göreceksiniz ki biz size uzlaşmayı öğretmeseydik eğer siz hiç bir masada oturup konuşabilecekler değildiniz. Sizleri bir masaya oturan da o masadan da kaldırabilecek olan da biz izlemeye getiriyor sözü. Osmanlılar ilk kez olmak üzere diplomasi dediğimiz tuhaf sanata başvurmak zorundaydı diyorlar. Hele ki tarihçi olduğu söylenen bir adam söylüyor bu cümleleri. Çünkü kitap bir tarihçi matematiğiyle değil bir gencin okuyabileceği anlamda yazılmış ve bu aralar ülkemizin yine en çok satan kitapları arasında yer ediliyor. Osmanlı yetkilileri için bu hiç deneyimleri olmadıkları yeni bir görev de diyor. Askeri bir mağlubiyetten sonra sağlayabildikleri en iyi şartlarla nasıl müzakerede bulunabilirlerdi? Bu hususta İstanbul'daki iki yabancı elçiden, Britanya ve Hollanda'nın elçilerinden biraz yardım ve kılavuzu kaldılar diyen Bernard Lewis'in, bu hususta herhangi bir resmi kayıt ya da, bir kanaatini oluşturacak gerçek bir delili olduğundan şüpheliyiz. İngiliz ve Flemenk temsilcileri Osmanlılara dikkat çekmeyen şekilde diyor, ekliyor. Evet diyor bak resmi belge istemeyin benden. Çünkü bunlar İngiliz ve Flemenk temsilcileri dikkat çekmeyecek şekilde Osmanlı'ya yardım ve hizmet verebilmişlerdir. Hatta Barış anlaşması müzakerelerinde yer alabilmişlerdi. Yani koskoca Osmanlı Devleti, Karloşya'ya kadar bir anlaşma kültürü yapabilecek düzeye ulaşmamış, diplomasiden bir habermiş ve bizlere bunu İngiliz ve Flembankler öğretmiş. Yeni olan şey diyor, Osmanlı'nın birliklerini eğitmek ve teçhizatlandırmak için Avrupalılarından yardım istemeleri ve Avrupalı güçlere karşı Avrupalı güçlerle ittifak kurmalarıydı. Belki de bu sözüyle Bernard. Avrupalı güçlerle olan ittifak ile Avrupa'da bir güç olabileceğimizi ama nihayetinde her gücün üzerinde Avrupa'nın Hristiyan gücünün mutlak baskıcı matematiğini yahut Avrupa'nın genel özelliğini ve onun üstün olduğunu yeniden verme gayretini bizlere enjekte etmeye çalışıyor. Batı'nın silahlarını almanın yeterli olmadığıdır. Aynı zamanda bunların etkili kullanımı için Batı'nın eğitimini, yapılarını, ve taktiklerini de almak gerekliydi diyen Bernard, 98 yılında almış olduğu ödüle gerçekten layık olabilecek bir cümleyi kurmuş oluyor. Bir diğer meşhur mühtedi de Türk sanlamelerinde adı İbrahim Müteferrika olan geçen muhtemelen Üniteryan Kilisesi'ne mensup, macer bir ilahi açıdan başladı. Ve 1729'da Türk matbaasını kurmaktan görevli olan bu zatın bastığı kitaplardan biri kendisine ait kısa bir risaledir. Bu eserde Hristiyan ordularının Avrupa'da Osmanlılara karşı başarılarını anlatır ve Osmanlı'nın idari ve askeri süreçlerinin Avrupa'ya göre reform edilmesi gerektiğini belirtir buyurur. Dolayısıyla Türkiye'deki matbaa sürecinin aslında bu ezilmişlik hareketiyle başladığını ifade eder ve Ezilenlerinin sesinin gazete olduğunu söyler. Zannımızca bundan önce Avrupa'nın bu kitabın hiçbir yerinde Müslüman bilim adamlarından tek kelime dahi Bernard Lewis anlatmaz. İlk ve en önemli uzmanlardan biri Baron de Totttu. Tott Macar asıllıydı ve Fransa'nın hizmetindeydi. 1770'lerde Türkiye'de bulunmuş. Burada yeni bir hendesahane kurup Osmanlı birliklerinin Yeni askeri mühendislik ve topçuluk ilimlerinde eğitim görmesine büyük katkıda bulunmuştur. 1775'teki emekliliğinde yerine baş müdahlesi olarak bir İngiliz getirilmiştir. Bu uzmansa sonradan Müslüman olmuş ve İngiliz Mustafa olarak anılır olmuştur. Esas isminin Campbell olduğu düşünüldüğü takdirde Türkçe lakap çok daha alakasız durmaktadır diye yani Bernard aslında satır arasında bize şunu anlatıyor. Avrupalaşan ve medeniyete yakınlaşan Osmanlı'yı da bu süreçte sizin zannettiğiniz gibi Osmanlı'da değil, biz sağladık diyor, bize borçlusunuz. Müslüman fakihler bir Müslümanın gayrimüslim bir ülkede yaşamasının caiz olup olmadığını uzun uzun tartışmışlardır diyen Bernard Lewis, fıkıh konusuna da dahil olurken bu konudaki müthiş cehaletini ne yazık ki saklayamamıştır. Çünkü tarih boyunca bizim İslam fıkında bir Müslümanın gayrimüslim memlekette yaşayıp yaşamaması üzerine bir tartışma olabilseydi eğer en başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Habeşistan'a Habeşistan Kralı'na ilk hicret emrini veriyor olmazdı. Genel olarak Müslümanlar Hristiyan Avrupa'ya gitmek hususunda pek istekli değildi diyor. İşte bu sebepten fıkıhçılar diyor ortalığı karıştırmıştı. Bütün fakihler olmasa da, bazıları kıtlık zamanında erza kalmak üzere diyarı küfre gitmeye cevaz vermiştir. Yani diyorsunuz açlık için yaşarsınız, tokluk için yaşardınız, haliniz bu kadar haraptır. Yani kıymetli kardeşlerim, bu kitabı okuyan genç bir adam eğer bundan evvel Osmanlı Devleti adına gerçekten bir tarihsel bilgiyi yazılmış, sadece bizim tarafımızdan yazılmış değil. Avrupa'daki gerçek ve ciddi tarihçilerde tarafından yazılmış olan kitapları da okumamışlarsa, hakikaten bitip tükenmiş bir Osmanlı'yı, bitip tükenmiş bir İslam coğrafyasını görecekler. Yalan yollu. Devam ediyor. Orta Doğu'da ülkelerinden batıya diplomasi veya ticaret amacıyla giden çok az sayıdaki insanın büyük kısmı Müslüman değildir. Dini yazılıklara mesuptur. Yani diyor, siz dini azınlıkları eziyorsunuz. Hiç öyle olmadı tabii ki ve olamaz da. Ama... Unutmayın ki o dini yazılıklar sayesinde bugün modern Türkiye'yi yaşıyorsunuz. Onlar olmasaydı olmayacaktınız. Beyefendinin Fransızlara tuvalet yapmasını, Almanlara yemek yemesini, İngilizlere konuşmasını öğrettiğimizi, diyalog kurmasını öğrettiğimizi zannedersem unutmuşlardır. Avrupa medeniyetinde İngilizler gemicilikle uğraştıkları için konuşmasını beceremeyen bir millettir. Almanlar sürekli olarak bir hareketli bir millet olmadıkları için yemesi hareketli millet oldukları için yemek yemesini bilmeyen bir millettir. Fransızlarda ne yerler sevsinler tuvaletini yapmayı bilmeyen bir millet olarak karşımızdadır. Bunları da bize öğrettik ama öğrettiğimizden dolayı onları bunların başına kalkıyor değiliz. Avrupa'da Türkler ilk başta bu aracılara Türkiye'deki Avrupalılardan daha çok güvenler. Belki de güçlü zorunluluklar sebebiyle Avrupalı meslektaşlarından daha hızlı şekilde Türkler, Yeni diller öğrenmeye ve yeni yetenekler kazanmaya azmettiler. Yani o saate kadar hiçbir yetenekleri yoktu, bilgileri yoktu, sıfırdı. Hatta sıfırı da onlar bulmamıştı, Müslümanlar bulmamıştı. Biz öğrettik diyor Bernard. Diğer taraftan Müslümanlar hala kafirler ve özellikle de geleneksel kafir işleri için eski hoşgörülerini sürdürüyorlardı. Bazı sanatlar ve meslekler Yahudilere, Rumlara veya Ermenilere has göllüyordu. Hayır, bunlara has görülmüyordu. Onların çırakları da Müslümanlardı veya burada Müslüman ustalar vardı. Ancak Türkler ve Müslümanlar özellikle cihat yolunda, mücahede yolunda mücadele verdikleri için bu tarz zanaatlerin de bu insanlar tarafından ekmek kapısı bozulmaması için onu engellememişlerdir. Bakın Osmanlı'da çok enteresan olan bu kuralı insanlar bilmiyorlar. Ya bizi niye o alana girmemişiz el cevap. Şimdi Yahudi, Rum, Ermeni bu adamların hayat biçimi kısıtlanmış ve kısıtlı bir hayat yaşıyorlar. Bizden zanaatları var. Bizdeki kültürde çiğ köftecinin karşısında çiğ köfteci açılmaz. Bakmayın siz bugünlerde dönercinin yanına 10 tane yeni dönerci açıldığında bu bizim İslam kültürümüzün doğasında olan bir şey değil. Bu tam da yapısı bozulmuş bir insaniyetin sonucunda bir vahşilik argümanıdır. Osmanlı'da da Geldiklerinde, yeni fethettikleri coğrafyalarda onların da elinde zanaat vardı. Ancak onlar kendi zanaatlarının yanında Rumların, Yahudilerin, Ermenilerin elinden mesleklerini çalmadılar. Olaya bir de bu açıdan bakarsanız lütfen o zaman geri kalmışlığımızın sebebinin zanaat alanına girmemezliğimizle alakası olduğunu düşünmezsiniz. Bu bilimsel olandır. Ne yazık ki Bernard Bey bilim adamı olmasına rağmen... Bu tam da dogmatik olandır. Belki de diyor Bernard, bu sebeplerden dolayı devlet destekli ekonomi girişimlerinin çoğu başarısız olmuş. Azınlıklar ve yabancı hamileri ise ekonomiyi giderek daha fazla kontrol almıştır. Yine büyük hatadan bahsediyor çünkü ekonomiyi daha fazla kontrol alma süreci Osmanlı Devleti'nin özellikle Rockefeller ailesi başta olmak üzere Avrupalı tefecilerden para almasıyla başlamış olan bir süreçtir. Faizli borç para. Genç Osmanlılar, açıkça İtalyan liberal yurtsever Giuseppe Mazzani'nin genç İtalya ve genç Avrupa'sı örnek alınarak kurulmuştu. Anayasa bir, bir meclis için çalışıyorlardı. Kaçınılmaz şekilde 1867'de liderleri başta Londra ve Paris olmak üzere sürgüne gönderildi. Burada başlıyor Bernat içindekini kusmaya. Biz hazırladık diyor modern Türkiye'nin çocuklarını kendi topraklarımızda yetiştirdik. Gönderdik sizlere... Biraz devam edelim. İslam kanunlarına giriyor Bernard. İslam kanunu ve örfüne göre İslamiyet'in hukuki ve dini üstünlük ilkesinden üç sınıf insan faydalanamaz diyor. Kafirler, köleler ve kadınlar. Hakikaten hangi İslam bu? Çok büyük bir merakla bekliyoruz ama daha o yıllarda sanırım Bernard kurulması planlanan DAEŞ ve benzeri örgütlerin ve mealci kafanın temelini atmakta idi. Ya da atanlardan haberdar idi. Genç Osmanlıların lideri Namık Kemal tarafından 1867'de Tasviri Efkar gazetesinde yayınlanmış bir makalede yer almaktadır şu cümleler. Namık Kemal şöyle demiş, bunu da Bernat kitabına almış. Kadınlarımızın insanlığa çocuk doğurmaktan başka faydası yokmuş gibi görülüyor. Müzik aletleri veya mücevherat gibi sadece bir hizmet nesnesi olarak görülüyorlar. Yazık, Namık Kemal'in de bundan bir haber oluşu ne galiptir diyoruz. Cevap bile vermeye gerek duymadan. Osmanlı'nın Paris Büyükelçiliği'nin sabık baş katibi Mustafa Sami, bir adım daha ileri gider ve hayretini belirtir. Erkek kadın her Avrupalı okuyup yazabiliyor. Erkek kadın hepsi en az 10 sene eğitim alıyor. Sağır ve dilsizlere bile okuma yazma öğretilen özel okullar var. Bilimleri sayesinde Avrupalılar... Veba ve diğer hastalıklarından kurtulma yollarını bulmuş çeşitli eşyaları toplu üretmek için birçok mekanik alet etmiş, icat etmişler. Yani biz okumayan bir toplummuşuz, cahilmişiz bu yüzden geriye kalmışız. Bunu zaten kahvehane köşelerinden kopuk gelmiş yazarlarımız hala yazmaya devam ediyorlar. Bugün de size özellikle Türkiye'nin modernist kafasındaki yazarları olduğu söylenen isimlerin... İşte bu kitapların içeriklerinden ve bu adamların elinden yetiştirdiklerine dair delil bir kitabı sizin önünüze getirmiş oluyoruz. Kimler nereden geldi? Öğreniniz efendim. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı entelektüelleri bilimin önemine daha fazla vurgu yaptılar. Bazıları daha da ileri gidip bilimle dikkatli şekilde taassup dedikleri şey arasındaki çatışmayı işaret ettiler. Bilimle diyor din çatışmaya girdiği yerde elbette bilimi seçeceğiz diyen bir saçma sapanlık söz konusuyken şu cümleyle olayı kapatıyor. Bizim için kapanmış oluyor daha doğrusuyla. Bilim hususuna Hristiyanlıkla İslamiyet arasındaki ilişki artık tersine dönmüştü. Talebeler hoca oldu, üstadlar şakirt. Hem de inatçı ve incinmiş şakirtler. Yani diyor bilim konusunda din... Osmanlı tebaasını ve yeni Türkiye'nin bütün yapısının oluşumuna temel engel olduğu. Halbuki tarih boyunca o büyük zatı muhteremler ürettiler. Robotları, astronomiyi, sıfırı bulmasını vesaire vesaire İbn-i Sinaları. Ancak geleneksel İslam'ın eşitlikçiliği tam değildir diyor Bernard. Geleneksel İslam kelimesinin de kendisi tarafından söylemsel olarak başladığını onunla beraber daha da modernist yapıda kullanılmaya başladığını unutmayınız. İslamiyet, en başından beri bazı toplumsal eşitsizlikleri tanınmıştır. Bu eşitsizlikler kutsal kitap tarafından tasdik ve hatta takdir edilmiştir. Efendi ile köle, erkek ile kadın, mümin ile kafir arasındaki en temel üç eşitsizlik hususunda, klasik İslam uygarlığının konumu bazı hususlar açısından iyi bir konumdadır der, bu noktada da ne yazık ki İslam'ın eşitçilik konusundan bir haber olan Bernard, tarih boyunca bizlere agnostik, ateist ve deist arkadaşlarımız tarafından söylenen cümlelerin buradan geldiğine şahit olmamıza vesile olur. Devam edelim. O kadar çok şey var ki. Bakın şu cümleler enteresandır. Allah'ın, Allah'a zülcelal kutsal yasası şeriattır. Bu yasa sünnet ve akıl yoluyla genişletilip yorumlanabilir. Bu yasa değiştirilememiş ve hiçbir Müslüman, hükümdar teoride tek bir kural ekleyememiş ve çıkaramamıştır veya çıkıramamıştır. Yani biz diyor Hristiyanlar kuralları ekledik çıkardık yorumladık. İşi aklımızla çözdük geliştirdik geliştiremediğimiz yerde yeni mezhepler doğurduk protestanlık gibi. Ama siz beceremediniz ve o yüzden geri kaldınız diyor. Heyhat, biz o geri kalmışlığın yanında bugüne kadar dünyada 6 milyondan fazla kadının işkenceyle yakılmasına vesile olmuş bir dinin mentresipleri değiliz elhamdülillah. Hristiyanlar Engizisyon mahkemelerinde sadece Avrupa'da 6 milyon yakın kadına ateşte yaktılar, cayır cayır küllere savurdular. Fransız devrimi Avrupa'daki fikir hareketleri arasında Hristiyani olmayan hatta Hristiyanlık karşıtı olarak görülen ilk hareketti ve bu nedenle bazı Müslümanlar bu fikirlerde Hristiyanlık yüklerinden kurtulmuş batı biliminin ve ilerlemesinin itici güçlerini keşfetme umuduyla Fransa'ya bakıyorlardı. Bu fikirler 19. yüzyılla 20. yüzyılın başlarında İslam dünyasındaki modernleşme ve reform hareketlerinin çoğuna ideolojik ilham kaynağı olmuştur. Bu ilham kaynağı olarak bahsettiği şey zannımızca Türkiye'de Müslüman olmaktan utanan kitlenin halidir. İslam dünyasında diyor Bernard. Toplumun örgütlenme ilkesi olarak dinin kaldırılması yakın zamana kadar denenmedi. Dikkat! Yıl 99. Denenmedi ve bu girişimde tamamen Avrupa'nın etkisinden kaynaklanıyordu. Sanırım o dönemin 28 Şubatçıları bu kitabı okurken çok mutlu olmuşlardır ya da 28 Şubat için ciddi bir ilham kaynağı da olmuştur. Modern zamanlarda İslami hoşgörü bir miktar azalmıştır diyor. Enteresan. Türklerin 1683'teki Viyana kuşatmasından sonra İslam dünyada ilerleyen değil gerileyen bir güç haline gelmiş. Müslümanlarsa Doğu ve Batı Avrupa'nın büyük Hristiyan imparatorluklarının yükselişi ve genişlemesiyle tehdit edilmeye başlamıştır. Siyasal anlamda böyle bir tehditten bahsediyor olsanız da eğer konu hoş veriye geldiyse İspanya'dan kaçıp gelen Yahudileri de nasıl kurtardığımızı sanırım hatırlamanız gerekir. Siz de bir Yahudi olarak Bernhard Bey keşke bunu hatırlıyor olsaydınız ya da buraya bir teşekkür yazıyor olsaydınız. İmparator'dan Sultan'a elçi olarak gelen Ogier Gislen de Baspek, 1554'te yazdığı bir mektupta. Osmanlı başkentine yaptığı yolculuk sırasında karşılaştığı bir sorunu anlatır. İnanın bana kitabını sadece bu bölümü anladım bitirsem nasıl bir kitapla karşı karşıyayız? Nasıl bir zihniyetle karşı karşıyayız? Çok iyi anlayacağız. Ancak anlatmaya çalıştığımız şey şu. İşte birazdan anlatacağımız zihniyet, Bernard'ın kitabından kopyalanarak ülkemizin önemli liselerinde Önemli okullarında çocuklarımıza Türkçeleştirilerek empoze edilmiştir. O yüzden bizim çocuklar niye böyle demeyiniz. Onları yetiştiren eller bu kitaplarla büyüdü. Bu kitaplar onlara doğunun batıdan niye geri kaldığını böyle anlattı. Ha dediler böyle mi geri kaldı o zaman zıttını yapmamız lazım. Bakın yıl 1554. İstanbul fethinden yaklaşık bir asır kadar sonra. Ve buraya imparatorluğa gelen bir adam, bu Osmanlı başkentinde yolculukta karşılaştığı sorunları anlatıyor. Ve biz de bakalım, görelim. Bir Avrupalı Osmanlı'nın henüz İstanbul'u fethettiğinin 100. yılında nasıl bir dehşet sorununda yaşanmış. Diyor ki, şarap eksikliğinden neresine ise, daha kötü bir sıkıntı daha vardı. O da uykumuzun tedirgin edici bir şekilde kesintiye uğraması. Saatlerinden şafağın geldiğini anladıkları zaman insanların namaza çağırmak için inşa edilen yüksek bir kuleden haykırırlar. Dert büyükmüş o yerin. Bir, şarap içememiş. iki minarelerdeki ezan sesi uykusunu kaçırmış. İşte 1554 tarihindeki Avrupalı'nın Osmanlı'ya ve İslam'a bakış açısı ve neyden rahatsız oldu? Peki bugün Müslümanlardan hoşnut olmayan, dindarlıktan nefret eden, dindarları sevmeyen insanlardan ne duyuyoruz? Ya şu minarelerin biraz sesini kısın. Bir, iki, içkimize karışmayın. Nerede içeceğiz? Hangi parkta içeceğiz? Hangi sokağın köşesinde içeceğiz? Bize karışmayın. İstediğimiz yerde olalım. Demiyorlar mı? Evet. Bak 550 yıldan beri Aynı kafa, aynı anlayış. Ben açıkçası bu söylemden sonra Bernard'ın diğer kısımlarda söylediklerine çok fazla da girmeye gerek duymuyorum. Çünkü kitap en sonunda Türk siyasi tarihinde e, okunmuş kitaplar arasında ve ne yazık ki e, Türkiye'de ödül verilmiş bir adam bu. Son cümleleri şu. Ortadoğu halkları bugünkü yollarını izlemeye devam ederse... İntihar bombacısı bütün bölge için bir metafor haline alabilir. Ve er ya da geç başka bir yabancı hakimiyetini bu belki eskisi gibi yeni bir Avrupalı güç, belki dirilen bir Rusya ya da doğudan yeni ve genişleyen bir süper güç olabilir. Getirecek aşağı doğru nefret, kin, öfke, kendini acıma, yoksulluk ve baskı sarmalından kaçış olmaz. Eğer şikayet ve mağduriyetten vazgeçebilir Farklılıklarını çözebilir ve ortak bir yaratıcı çaba içinde yeteneklerini, enerjilerini ve kaynaklarını bir araya getirilebilirlerse, o zaman bir kez daha Orta Doğu'ya, Antik Çağ ve Orta Çağ'da olduğu gibi büyük bir uygarlık merkezi haline getirebilirler. Şimdilik seçim kendi ellerinde diyor. Bernard, belki bunları yazarken bu sondaki cümleler senin Tanrı'ya yaptığın bir duaydı. Belki bu yaptığın duaya amin diyen çok Türk yazar da bulabilirsin. Ancak ne Rusya'ya ne doğuda yükselecek dediğin Çin'e ne de bugün pisliğinin içerisinde boğulmakta olan Avrupa'ya zannedersen bu ülkenin insanı ve inşallah muhtaç olmayacaktır. Sevgili gençler bu adamın Türkiye'ye biçtiği bu son hali 500 yıldan beri söylenen cümleler baştan sona aynı. O yüzden sizin neden topraklara sahip çıkmak gerektiğinizi iyi anlamanız için bu aralar size en çok bu isimleri anlatmaya çalışıyoruz. Uyanmanız, dirilmeniz, anlamanız, sahip çıkmanız ve mücadele etmeniz dileğiyle. Hadi kalın sağlıcak.